Merhaba arkadaşlar. Bomba gibi bir video ile yine karşınızdayız. Bugün size kullanmaktan keyif aldığınız uygulamalardan bahsedeceğiz. Ve bu uygulamaları ben de bilmiyorum. Arkadaşım bana söyleyecek ve onlar üzerinden devam edeceğiz. Evet. evet. evet. İlk uygulamamıza gelelim. Sondan mı başlayalım popüleritesi ya da bunlar karışık mı olsun? En sevdiğiniz sona bırak. En <gülüyor> sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> ben burada fikir yürütmüyorum Emecim. <gülüyor> burada toplumun kullandığı, kullanmaktan keyif aldıklarından bahsedeceğim. Benim bu konuyla ilgim yok arkadaşlar. Ee, sizin tercihlerini, sizi şahsi olarak algılamayın. İnsanların en sevdiği uygulamaları var. Aynen. Yorumlara göre. anlamıyorum. Yorumlara göre. Yorumlara bir, göre evet. Bir istatistik evet. yaptık. İlk uygulamamız gelsin. Bado diye bir uygulama. Bado. Aynen öyle. Fotoğraf... Biraz bahseder misin Bado'da? Şimdi Simgesini bahsederim. Evet. A. Bado. ikonu buraya koyuyorum. <gülüyor> Aynen. Öyle. Şimdi. Fotoğraf herkesin bir fotoğraf, fotoğraflar oluyor, profil fotoğrafları. Ee, yani mikrofona doğru konuş. <gülüyor> evet, bu... mikrofona doğru Aynen, bu... bu fotoğrafları beğen... beğendiğinizde o, o kişiye. Beğeni gidiyor. Tamam. Türkçe dublajını yapıyorum arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> evet beğenilere göre onlar sizi de beğenirse sizin profilinize girip mesaj atabiliyor. Bir, bir nevi arkadaşlık sitesi. Tamam yani yani, çevirisini uygulama, Google, <gülüyor> Google Play'de bir çevir. Bırakmışsene de. Şu anda bu şekilde konuşmamın sebebi arkadaş o şekilde anlıyor o yüzden. Bad uygulamasından bahsediyoruz. Bad uygulaması fotoğraflarınız oluyor arkadaşlar. Fotoğrafı beğeniyorsunuz, o kişi görüyor. Öyle mi doğru mu? Yani ben indirdirdim anladım. <gülüyor> arkadaş kullandı ama kullanmasını sebebi tamamen sizden anlatmamız. Yani Bad o bir arkadaşlık uygulaması ve bu uygulamadan insanlar arkadaş edinmeye çalışıyor. Doğru mu? anlıyorum? Aynen öyle. Global aynen. bir program anladığım kadarıyla. Yani insanlar her bölgeden insanı kullanabilecek. Yakın bölgeden çıkıyor. Yani daha yani kullanışlı. Ya bir GPS sistemi. Aynen öyle, aynen öyle. Yani bir nevi buluşma programı gibi bir program. Çevrendeki kişileri buluyorsun evet. yakın çevrende. Diğer uygulamamıza geçelim. Şimdi bir bir diğer baktığım uygulamada Scout adında bir uygulama. Scout. Aynen öyle. Yabancıları da çok Şurada Nereye? Buraya mı gelsin? Oraya gelsin. Buraya gelsin. Tamam. Çok sık yabancık karşılaşıyoruz. Yabancılarla aynen öyle. Bir nevi dili öğrenmek isteyenler daha çok bu uygulamayı tercih ediyor. He. Türklerle. Türkler, evet, dili öğrenmeye yabancılar çok. Yabancılar aktif kullanıyor. Dü... Yani şey, Türkler dil, dil öğrenme inanılmaz meraklı bir milleti. Ama bir dakika, altını çizelim. Bayan, bayanlar dili öğrenmek için, erkekler yine çok fazla erkek var Türk erkek. Tabii, Türk erkek. Bunu, bunu söyleyelim. Sözün meclisten dışarı. Ulustanızı dışarı <gülüyor> <söylüyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Evet. E, bu da bir tanışma arkadaşlık. Çoğunluğu yabancı olan bir uygulama bu da. Güzelmiş. Diğer bir uygulamamıza gelelim. Yola gelsin. Baş... Başka ne vardı? Bir dakika, bir dakika. Benim sevdiğim bir uygulama var aslında. Ani oldu. Şu <gülüyor> <Aynen gülüyor> bakalım. Oldu. Arta... Instagram. Instagram diyelim. Aynen. Aa, Instagram evet. diyelim. Instagram değil, Insta -chat. Insta -chat. Evet, onu da ben arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sizin için. Instacat. Çevrendeki Instagram kullanıcılarının, daha doğrusu Insta kullanan Instagram kullanıcılarını e, bölgede eşleşiyorsunuz bu kişilerle. Yanlış duymadınız. Bölgede bu kişilerle eşleşiyorsunuz ve eşleşmiyorsa aslında bu kişilerle mesaj atıyorsunuz, sonra buluşuyorsunuz. <gülüyor> Böyle bir şey var. Evet, devam edelim. Diğer uygulamamız Aa, Tinder. O onu yani, sona saklayalım. onu en sona saklayalım. Onun sürprizi O sürprizi kaçır. Sürpriz kaçtı bile, başka ne vardı? Ha, Snapchat. Snapchat. Snapchat. Snapchat ama. Da... Evet, arkadaşlar. Şeyler. Snapchat, yani. Snapchat biz en kullanmıyoruz şey ama çok güzel bir uygulama. Onun böyle Diyorlar. kamera kamera şeyleri var, efektleri var. O efektleri bayılıyorum açıkçası ama Snapchat kullanmıyoruz. Artık Instagram ee, adı Sinem e Bizim ekipten geldi. olan kimse de Snapchat kullanamaz arkadaşlar. Yasaklıyorum. Duyuyorsunuz değil mi? Snapchat diyor. <gülüyor> Devam. Diğeri <Devam. gülüyor> gelsin. Diğeri gelsin. Diğeri Tinder. Tinder. Tinder aynen son ince, uygulamayı beş sorduruz. Beşinci. Bu beşinci Tinder. Aa, evet arkadaşlar geldik Final 4'a. <gülüyor> ee, Şimdi Tinder. Bölgesel seks arttırmaya yönelik programdır. Ne arttırmaya? Bölgesel seks. Biraz daha, daha bağırayım da belediye kovalası, <gülüyor> değil mi? Şimdi Tinder, bölgesel arkadaşlık edinme uygulaması. Hani ister hangi anlamda kullanıyorsa kullansın. Genelde yurt dışında günübirlik ilişkiler için kullanılan bir uygulama Türkiye'deki yani Türk kızlarını ya da Türk erkeklerin <gülüyor> genelde arkadaşlık edinme, Öyle sohbet demeyelim. etme. Abi. Bu uygulamayı sohbet amaçlı kullanıyorlar, kullanıyorlar. Bu da ilginçtir. Yani sadece yani örnektir bazı dünyada bazı örnekler sadece Türkiye'de yaşıyorlar. Yani bu uygulamadaki örneklerde bu. Açıkçası ben açtım kaç gündür, sıf uygulama için bir şeyler yaptım. Dönen kişiler sohbet ediyorlar. Yani burada test ettim, zarf attım. E, ya da birçok kişi var, orada Instagram'dan like kazanmak için, takipçi kazanmak Yoksa için. Yoksa uygulamaya ihtiyacın mı var? O <gülüyor> uygulamaya ihtiyacımız e. yok. Denedik. Olamaz. Biz Hadi. burada ne dedik? Ee, araştırıyoruz. araştırıyoruz dedik yani altını çizelim. Yoksa mı? onun da ihtiyacı yok. Aynen Benim de. aynen aynen. Kimse kimse miyiyor? Kimse kimse miyiyor? Kimse Peki. Kimsenin yok. Kimsenin yok. Hiç kimsenin. Hepimiz boğazırıyoruz. Şöyle. <gülüyor> Hepimiz boğazırıyoruz. Bakın Bilmiyorum. Bak, bıçak bak yanmıyor. <gülüyor> Niye yanmıyor? Bilmiyorum. Her neyse. Bugün size bu uygulamalardan bahsettik yarın başka bir uygulamalardan bahsedebiliriz bu hafta böyleydi idare edin hadi arkadaşlar kanala abone olun sonra videoyu beğenin sonra ne yapın videoyu belki paylaşın beğenirsiniz ha beğenmediniz mi yorum yapı beğendiyseniz de yorum yapın her türlü yorum yapın çünkü videoların devamı yorumla gelir arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın görüşmek üzere